Arkadaşlar merhaba, iddia tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Ee, maalesef çok kötü bir gün geçirdik. Yani yattığımız zaman yattık diyoruz, olmayınca olmuyor, yapacak bir şey yok. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 3.9 oranlık kuponumuz tek golden yattı maalesef. Hamstad e, favori çıktığı maçta gol atamadı ya da atmak istemedi öyle söyleyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, bazen böyle e, şeref yoksunu takımlara denk gelebiliyoruz. Bugün e, birçok maç ters bitti, yani kazanan arkadaşlar canlıdan kazanmıştır. Kuponumuz bu şekilde yattı arkadaşlar, yalnız canlıdan iyi kuponlar aldım, 7 kupona yakın aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size ekranda. Nimes Maçına girdim. her Hertha Berlin, Leipzig. Maçına ilk kere 0.5 üst. Yani 2 oran ve üstü e, Kombinledim arkadaşlar. Leverkusen maçına karşılıklı gol var. 1.65'ten aldım. O da iyi bir oran. Fena oran sayılmıyor. Yine 2.25, Leipzig'in 2.5 üstünü aldım arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Şu an ekranda 2.30 oranlık bir kuponumuz daha vardı. PSV Vites Sevanşin'e karşılıklı gol var. Ve Rostov ilk yarı 0.5 üst 2.30 orandan aldı. Ve 3.90 arkadaşlar. PSV 2.500 Balık Yesir Bursa Spor Maçı'na 2.500 dedik. Onu da aldık. Yine 2.23 oranlık bir kuponumuz vardı. Bu kuponlarımızı arkadaşlar kanalımızda paylaşmamızı istiyorsanız yani paylaşmamı istiyorsanız Şöyle göstereyim. <gülüyor> yorum kısmına arkadaşlar bu videonun yorum kısmına paylaşım istiyoruz diye yazarsanız ben paylaşım yaparım. Ama bakıyorum e, hiçbir etkileşim yok, hiçbir beğeni yok. E, yani olabilir kaybedebiliriz ya e, kazandığımız da kazandığımızda da kazandık diyoruz kaybettiğimizde de kaybettik diyoruz bugün de kaybettik ama canlıdan aldım canlıdan paylaşım yapmadım çünkü hiçbir şekilde sizden bir etkileşim olmadığı için herhalde canlı bahis oynamıyorsunuz diye düşünüyorum ben kendi kendime kendi kendime de paylaşım yapmak istemiyorum paylaşım yapmamı isterseniz arkadaşlar istiyorsanız şayet e, abone olup bildirimleri açarsanız paylaşım yaptığım zaman sizlere bildirim düşecek Evet 7 tane kupon aldık bugün canlıdan. Canlı maçlarda güzel para vardı bugün. Güzel sonuçlar aldık. Bugün 5 tane maç hazırladım yine sizlere. Dediğim gibi abone olup bildirimleri açarsanız bildirimleri tümünü yapın arkadaşlar. Ve istiyorsanız tabii ki canlı paylaşımı istiyorsanız yorum kısmına belirtebilirsiniz. Canlı paylaşımınız olsun diye belirtirseniz ben canlı paylaşım yapacağım. Maç olduğu zaman. Zaten ezbere paylaşım yapamayız. Bültende maç olmadığı zaman zaten yapamayız. İlk maçımızla başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız Polonya Ekstra Sali saat 20'de başlayacak. Biast Grips Varta Poznan maçı. 162.84 162.84 ve 4 oran açılmış deplasmana. Maçımız üst ve karşılıklı gol var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Biz bu maçın üstünü aldık arkadaşlar. 1.67 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçımızı. Dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen üstünü alır. Karşılıklı gol var oranı 1.65. Üst oranı 1.67. Ben üstü aldım arkadaşlar. Maç 2.5 üstte gidecek diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. 1.70-2.85-3.30 1.70-2.85-3.30 Pek fazla maç yok bültende arkadaşlar. Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Tabi ben bu maça farklı bir bahis aldım. Ev sahibinin 1.5 üstünü aldım arkadaşlar. Almanya 3. liginden. Wehen-Guerdingen maçı. Dilyen bu maçın 2.5 üstünü alır ve karşılıklı gol alır. Benim bahsim ev 1.5 üst. Yani evin 2 gol atarına girdim arkadaşlar. 1.80 oranda. Üçüncü maçımıza geçelim. Danimarka Süper Liginden Kopenhag. LYNGB Kopenhag maçı arkadaşlar. 5 3 60 130 5-3-60-1.30 ki aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçları. Yine karşılıklı gol varla üste gidecek bir maç arkadaşlar. Kopenhagen 1.5 üstünü açmamışlar. 1.5 üstünü alacaktım ama 2.5 üst açmışlar. O da biraz riskli. Yani ev sahibinin katkılarıyla 2.5 üste gidecek bir maç. Tabii bizim tercihimiz karşılıklı gol vardan yana olsun. İlk tercihimiz. Karşılıklı gol var oranı 1.65. Sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekil değerlendirebilirsiniz. Kuponumuz var arkadaşlar. Kuponumuz ve Mas sonucu bir arkadaşlar ve Greifurt, holston kiel maçı karşılıklı gol var. Toplam 2.47 oran yapıyor. Bu maçı da bu şekilde ya yani bu kuponu bu şekilde değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet, bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. 3.50 3.25 1.55 3.50 3.25 1.55 Evet, yine üst ve karşılıklı gol var beklediğimiz. Başka bir maç arkadaşlar. Yalnız kupa maçı olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir. Bülten'de fazla maç olmadığından bu maçı bültenimize aldık. İsveç kupası. Utsiktenz-Falkenbergs maçı. 2.5 üstüne güvendiğimiz bir maç. Sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız. 2.15-2.85-2.40 15 285 2.40. Etine evet, karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Karşılıklı gol var oranı 1.45, üst oranı 1.55 arkadaşlar. Almanya Bundesliga'dan Kidan Greifswald Hostan Kiel maçı 2.5, üst oranı 1.55. Ne geleceğini düşündüğüm bir maç 1.55'ten kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Yine Tekrar ediyorum arkadaşlar canlı oynayan arkadaşlar canlı oynayan varsa kanalımızın kanalımızı takip edip bildirimleri açarsa e, ve yorum kısmına belirtirse arkadaşlar işte canlı paylaşım bekliyoruz diye e, ben paylaşım yaparım ama sizden bir Etkileşim görmediğim için herhalde oynamıyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden paylaşım yapmıyorum arkadaşlar. İsterseniz maç olduğu zaman paylaşım yapmak isterim ben. Yani herkesin kazanmasını istiyorum. Evet bugün sadece 7 tane kupon aldık. 7 tane canlıdan kupon aldık arkadaşlar. Şu an ekranda görüyorsunuz. 3.90 gibi güzel bir oran da yakaladı. Yani ben bunları kombin yapıyorum arkadaşlar. İkişer kombin yani iki oranın üstünde. Siz de canlı oynuyorsanız, yani canlıdan giriyorsanız maçlara yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yani canlı paylaşım olsun oynuyoruz gibisinde. Bu şekilde paylaşım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar sizden istek gelirse. Evet, kuponumuzu da verdik arkadaşlar. Derseniz tekrar ben kuponu tekrar edeyim. 2.47 oranı var. Ve hen, -We Garden maçı maç sonucu 1. grayfurt holston kill karşılıklı gol var. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekil. Hepimize bol şans diliyorum.